Ne şeymandar. Allah'ın şeytanı Ya havlu elahu ve illa billahi aliyyun azim. Tahassan tu billah. Va tahassan billah. Ya Rabb'a haktan havz-ı himayethaladır diyor. La ilahe illallah hasni ve men dekhal hasni emir min azabi hadisi kutsi Allah'a Ya olun. Mevla Efendimizin hem saadetiyle buyuruyor La ilahe illallah benim kal'andır o kalamdan içeri giren Enb-i Aman girmiş olur. Benim azabımdan emin olur. Eski zamanda şehirlerin etrafında kaleleri vardı. Surların içerisinde şehir oturuldu Ve sur kapılarında içeri girenler selamet olurdu. Dışarıda alana tehlike vardı. Ya ı Hak öyle temsil buyuruyor. La ilahe illallah benim öyle bir kalamdır. Ki orada onları ben saklarım. Her kim bu kelime-i tevhidi o kalamdan içeri girmiş olur. Benim azabımdan emin olur. Onun için Cenab-ı Hak'tan onun niyaz ederiz ki o kalasının içeriğinde bizi de saklasın. Emni Am aman oradadır. O'nun dışına çıktın mı korku var, tehlike vardır. Muminler mahzun çünkü müminler imanının derecesine göre mahzundur. dur. Hiç yok. üzülmüyor. Yani dünyanın tarahıyla tarah eder onlar da. Değil mi? bir neden onun sebebini yana mı peygamber 1900 sen öncesinden mucize olarak haber vermiştir hadisi şeriflerin içerisinde ne kadar bu bizim içinde bulunduğumuz hali? tasvir eden ve tabir eden yüzlerce hadis-i şerif vardır. Lakin okumuşlarımız maalesef gün ışığına çıkaramıyor. Çıkarıp söyleyemiyor. Belki söyledikleri vakit zülf-i yara dokunacak diye korkuyor onların zirfiyarına dokunsun, onların zirfiyarına dokunacak diye korkma. O hadis kitaplarında günümüzü tarif eden, Müslümanların üzerine gelecek hali tarif eden, tabir eden, tasvir eden, hadisi şerifleri bu çıkar, söyle ahaliye. Muminlere bildir. Ki ne zamanda yaşadıklarını bilsinler, Geleceklerinden de haberleri olsun. cenab Allah geleceği bize perdeledi. edilir. Bize avamı Geleceği bilmez. Lakin geleceği Peygamberlere araladı da gösterdi. Mahusuz. Hüsusuyla Efendimiz'e o perdeyi açıp da gıyamete kadar olacak o katıl bildirdi, gösterdi, Efendimiz'e söylediler. Ki ümmetleri geleceklerinden haberdar olsun. Ne geliyor üzerlerine bilsinler diye. Gelecekten haber vermeyen peygamber değildir. Nebi manası zaten, nübüvvet gelecekten haber veren kimse manasınadır. Peygamber gelecekten haber vermezse, haberi olmazsa nasıl peygamber? Senin benim gibi adamdır o. Ne kıymeti var o zaman? Gelecekten haber veren peygamberdir. O yüzlerce haberi bildirmiş kitaplarda mevcuttur. hocam hocalarımız başka türlü, başka başka Efendim, e, hadislerle meşgul olurlar da hangi hadisi, hangi zaman kullanacağından haberi yok. Şimdiki okumuşların adeta efendim, e, ezacı. Depoda ezacı çok, ezahanede bir sürü ilaç var. Lakin, e, gelen hastaya neyi vereceğini Hastanecete getirmezse neyi vereceğini bilmez. Sıralı sıralısız ilaç etmekle değil. O adam iyi olmaz ki sırasını bilecek. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hadis-i şerif vardır. Üç beş hadis değil, yirmi sene Peygamberin nişan dönüşmüştür, hitap etmiştir. Çünkü hitabı ilahiyyumul kıyamete kadar gelecek milyarlara hitab edilir. Yalnız karşısındaki sahabe-i kirama ait değil. Ve alim olan kimsenin vazifesi odur. Bugün ne tecelli? Bugün ait olan hadisler hangileridir? Müminleri onunla teçhiz etmeye, takviye etmeye imanlarını Ayakta tutmaya gereken nedir? Hande hadis okunacak, söylenecek, bildirmeleri lazım. Yani bizim bir vehhabi belası çıktı, bir gazafi belası çıktı, bir serafi belası çıktı. Hadis-i şerifleri inkar eden bir memlutlar sürüsüdür edip binaenaleyh Müslümanlar şaşkın haline düştü. Allah'a havale ettim ben onları. Elhamdülillah. Evet, müminler mahzundur. Mahzun olacaklarını Peygamber'in nişan bildirmişti. Saadetle, aleyhi salatu vesselam. Evet. Ye eti, zamanın Yazık kalp mümin, kama yazık milh, milh fil ma, el kama daldar Ali sırâtü sâlem. Bir zaman gelecektir insanlara ümmetime. Bir zaman gelecek, o zaman da müminlerin kalpleri sudat uzun erimesi gibi eriyecektir. Kalbi eriyecek. Nasıl yaşar Ya Resulallah? Kalbi eriyen adam nasıl yaşayacaktır? Sirken vurdu. Sirkenin içinde nasıl yaşayıyorsa öyle yaşayacaklardır. Sirkenin de vurdu olur. Onun içerisinde o yaşa, Onun gibi yaşa. Sebebi ne Ya Resulallah? kalplerinin o derecede hüzüne boğulup da erimesinin efendim, sebebi nedir? O zaman bildirdiler ki görecekleri feci hallerden kalpleri eriyecek hüzünden, mahzuniyetten ve ellerinden bir şey gelemeyecek. Bu cami şerifin kapısından içeri girerken e, ağlamayacak mumin var mı o manzarayı görür? <gülüyor> Kafir galbi olmak lazımdır. Ondan mütesir olmamak için. Onun için on, onların bu caminin kapısına getirip asmakta mana yok. <gülüyor> <gülüyor> Nümmeti elinde tutan adamlarımızın kapısına götürür beni renk verip başınıza getirdiğiniz adamların kapısına götürün. Asolun. Buraya ne getiriyorsun? Onu da yapamazsın. O da elinizden gelmez. Hiçbir şey elinizden gelmez. Buradaki Müslümanların elinden hiçbir şey gelmez. Onlara al olmayacak adam yok. Ne geliyor elimizden? Bu memlekette 60 milyon Müslüman var. Ne hareket edebiliyor asıl? Beşangur iş toplayıp göndermeden onlara, onların yaralarını sarılmaz ki. Ondan istediği o değil. 60 milyonun ordularını ister onlar bizi vuran diye çağırıyor. Hareketiniz var mı? Hiç. E, al bu milyonu, al bu milyarı. Milyon milyon istemez onlar. Onlar da Osmanlı'nın torunu. orada duranlar da. Osmanlı'yı temsil eden bu mümdeketin yardımını istiyor. Ve müminler bir şey yapamıyor, cami kapısına getirip resim mı? E sen senin elin kolunu alıp senin elin top yok, tüfek yok. elin yok. Mahkum adamlar siz. Hüküm halkındasınız siz. Siz, siz. siz ne yapacaksınız ona bakın. Lakin peygamber senin yerini bulacaktır. Müminlerin kalbi eriyecektir. Mahzuniyetten mahzun olur. Hüzünlüyüz. hüzünlüyüz. Ne diye dua yapacağız? Ya Rabbi teddil eyle. Ya Rabbi teddil eyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu kuvveti elinde tutanları teddil eyle. Amin. Bu kuvveti o muminleri kurtarmaya kullanmayanları teddil eyle. Yahut kalplerini döndür. Mukannibel uluh sensin. Başka bir şey diyemeyiz mahrumlar başka bir şey diyemez. İşte budur. Bu zamanda ve bundan mada da yine e, münkeri görüp de yani Allah ve Resulü'nün razı olmadığı işleri görüp onları terdiyle de kendinde güç bulamayacağı için o mu'minlerin yine kalpleri eriyecektir, diyor. Çünkü çocuğuna naram anlatamazsın. Kadınına naram anlatamazsın. Veya kadın kocasına naram anlatamaz. Kardeşine naram anlatamaz. İşçisine naram anlatamaz. Askerine naram anlatamaz. Tebaasına naram anlatamaz yakınlarına naram anlatamaz. Hasılı kelam gözü bakar, dili söyleyemez ve kalbi ezilir, erir gider. O halinde yaşayacaklardır onlar. Ve o zamandaki muminler iman derecesine göre o hüzün çekecek. Ve Cenab-ı Allah o zaman sabur ismi şerifinin tecelli edecek. Sabur ismi şerifinin tecellisinde olmasa alt edecekti. Bizi ilk kıfra bayrağı açtığımız için yetmiş senedir evet. İslam cami büyük, kıfra banderası açıldığım için ilk bizi alt edecekti. Lakin as-saburu Celle Celaluhu Sabur olan Cenab-ı Allah bırakıyor. Bırakıyor, bırakıyor. Lakin bir hududu vardır. O hududa geldikten sonra o zaman başka tecelliyle müntekim olan sıfatıyla tecelli ettiğinde o zaman sıfırı götürecek, bir sen gelecek. Onun el müminler mahzunuz, dua bizim silahımızdır, başka silahımız yok. O silahımızı biz müminleri kurtarmayanlara döndürdüğümüz vakitte senenin nihayetine onlar ulaşamaz. Ve herhalde muhlis olan kimseler, kalpleri eriyen müminler, o ezilen, kırılan, geçirilen, çoğu çocuk zırn ile katl kimseleri yayırmayan ve kurtarmaya koşmayan kimselere dua silahını bunlansınlar. Başka silahımız yoktur bizim. Dua silahı da müthiştir. Kolay zannetmesinler. Evlerindeki kuvvetlerden fazladır. Bir bir avizden o mucabeti yaparsak binler olarak bu memleketin satında sene başına da kalmasın. Tebliğ eder Cenab-ı Allah. Allah uyanıklık versin. <Sessizlik> ya Galiben Hayr Amalunu, ya Galiben Hayr Amalunu. يا غالبا غير مهزوم يا غالبا وين مهزوم يا غالبا وين مهزوم يا يا يا غير بعيد يا قريبان غير بعيد يا غريبا غير بعيد يا غريبا غير بعيد يا غير بعيد يا غير بعيد يا غير بعيد يا غير بعيد يا غير بعيد <تصفيق> يا شاهدا غير غائب يا <تصفيق> شاهدا غير غائب يا غير غائب يا غير غائب يا غير غائب يا غير غائب يا غير غائب يا غير غائب يا غريب غير معروف يا غريب غير معروف يا غريب غير معروف يا غير يا غير يا غير يا غير يا غير يا غالب غير مغلوب يا غالب غير مغلوب دي معلومه فانخاصه حسبي الله ربنا الله حسبي الله ربنا الله الله ربنا الله الله ربنا الله الله ربنا الله حشود الله ربي الله حشود الله ربي الله الله الله الله ربي الله الله الله النصير وفرانك ربنا وإليك المصير فَإِنْ تَوَلَّا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آمين آمين وسلام على المرسلين خصوص على سيد المرسلين فسلامة على العاظرين والغائدين والمؤمنين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rıhzile al-kitab, ya Mujriya al-sahab, ya Hâzim al ya Hâzim al-ahzab, ihzimhum ansurnu alayhim. Ya Rabbe al-alemin, bihrimati al-habib, bihrimati al